Joker'ı veya Jokeri ki biz bu videoda Joker telaffuzunu tercih edeceğiz. Hepimiz seviyor olsak da sinema geçmişinden bir haber olan tonlarca insan var. Hala bazıları Jokeri Hitler ve Joaquin Phoenix'ten ibaret sanıyor. Evet bu iki oyuncu hiç şüphesiz Joker karakterinin hakkını verdi. Ama biraz daha eskilere gittiğimizde de Joker'i canlandırmış ve hiç de fena olmamış aktörler var. Bu videoda Joker'in sinemadaki geçmişine farklı bir değişikle Joker karakterinin sinemadaki ve televizyon dizilerindeki evrimine göz atacağız. <gülüyor> Animasyonlara ya da çizgi romanlara değinmedik. Çünkü bu liste bile çok uzun. Onlara da belki daha sonra değiniriz. Eğer bir Joker severseniz videoyu beğenip abone olun ki Joker'e olan ilginizi anlayalım ve odamızı ona çevirelim. Batman 1966 ha! The must... Joker'in ekrana yansıtılışının ilk adımları 1966'daki Batman dizisiyle gerçekleşti. Her bölüm gözükmese de dizideki önemli villainlardan biri olarak kullanıldı. Ve çoğunuzun bildiği gibi Cesar Romero canlandırdı. 1966 tarihi Joker'in çizgi romandaki ilk görünümünden 26 yıl sonrasına tekabül ediyor. Cesar Joker'i eşsiz bir popüleriteye ulaştıracak kadar sağlam canlandırmadı. Ama dizinin seviyesinde bir performans sergiledi. Batman filmi 1966 Batman dizisindeki kitleyi biraz da sinemada paraya çevirmek için aynı kadroyla Batman filmi çıktı ve Joker'i yine Cesar Romero canlandırdı. Bu film tarihin en kötü Batman filmi olmasa da en iyileri arasına kesinlikle girmez. Vassat diyelim en iyisi yani ortalama. Gentlemen. Batman 1989 Batman'in ve en sağlam düşmanı Joker'in hakkını veren bir film sonunda çıkmıştı. 1989'da vizyona giren bu filmi iyi yapan şey elbette hikaye işlenişinin yanı sıra aktörlerin performansıydı. Joker'in aktörü Jack Nicholson karakteri ekrana çok iyi yansıttığı gibi iyi de para kazandı. Nicholson bazıları için hala Joker'in en sağlam aktörü konumunda. Biz bu düşünceyi biraz hatta baya baya abartı buluyoruz. Biz bu yapımı süper kahraman kavramının sinemada popülerleşmesinin öncülerinden biri olarak kabul ediyoruz. 10 Star reklam serisi 2000 Batman ve Joker'in de dahil olduğu bazı villain'lar 10 Star isimli şirketin reklam filmlerini alet edin. Evet bunu duymamanız çok normal. Duyduysanız da vay anasını iyi araştırmışsınız. 2000 ila 2002 yılları arasında 6 tane Batman temalı televizyon reklamı yayınlandı. OnStar, Navigasyon, araç içi iletişim gibi 2000'lerin başında kulağa havalı gelen bir takım araç içi hizmetleri veren bir şirkettir. Batmobile de bu şirketin vizyonuna uygun olduğundan Batman'i reklamda kullanmayı tercih etmişler. Batman'in aktörünü biz oldukça beğendik. Videonun konusu gereği Joker'e odaklanacak olursak böyle yapay bir görünümü var. Ama Leto'dan iyi olduğu kesin. Şaka bir yana o yıllarda bir sinema filminde böyle bir Joker sunumu gerçekleşseydi kalıksamazdık herhalde. Birds of Prey 2002 2020 yılında çıkan Birds of Prey isimli sinema filmi bir yana, 2002'de bu isimli benzer konulu bir televizyon dizisi daha çıktı. Tabii ki berbat bir kıvamda olduğundan pek dillendirilmiyor. Ve çoğu kişi bunu bilmiyordur bile. Yırtıcı kuşlar hikayesi işlendiğinden Joker ön planda değil, yalnızca birkaç kez gözüküyor. Şöyle pek tanınmayan bir kişi canlandırıyor olsa da, sesini artık Joker'le özdeşleştirdiğimiz Mark Hamill üstleniyor. En azından Mark Hamill'in sesini duymak Joker etkisini artırmış. Joker'i yapımda sos kullanmaya çalışmaları güzel ama bu asıl yemeği kurtarmamış açıkçası. Dizi pek iyi sayılmaz. only have one question. Where is Harvey Dent? The Dark Knight 2008. Joker'i tüm sinema severlere tanıtan adam Hitler, Dark Knight filminde karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Joker filmin ana karakteri olmasa bile ana karakteriymiş gibi bir etki bırakıyordu. Sahnelerini iple çekiyorduk resmi. Hid Lager the... bu rol için varını yoğunu verdi ve bazı teorilere göre Lager'ı intihara sürükleyen şey bu rol oldu. Bunun hakkında net bir kanıya varmak zor ama kendini otel odasına kitlemesi ve günlüğünde Joker'le alakalı garip yazılar bulunması teoriyi doğrular nitelikte. Sen çok krize yazı olup! Size man of my word. <gülüyor> Hitler bu başarılı performansıyla Oscar'ı da kaptı zaten. Gotham Gotham 2015 <gülüyor> Gotham dizisi gerçekten DC etiketli dizilerin en önde gelenlerinden birisi. Güzel ve sürükleyici bir işleyişi var. Dizi James Gordon'ın acemilik dönemlerini anlatıyor. Bruce Wayne ve yakından tanıdığımız birçok villain gözüküyor ama her biri genç yaştalar. Yani henüz daha acemiler. Bruce Wayne ise yeni yeni Batman oluyor diyebiliriz. Joker olarak bildiğimiz ama ilk başlarda sadece Jerome olarak izleyicilere aktarılan bu karakter yavaş yavaş bildiğimiz haline dönüşüyor. My mother was a whore who never loved anyone. Yanlış anlaşılmasın en baştan beri psikopat birisi ama görselliği daha sonra jokerleştiriliyor. Yavaş yavaş yani. Cameron Monahan bize bambaşka bir joker sundu. Ve kötü olduğunu söylemek tamamen saçmalık olur. Gayet güzel dostum. Tebrikler. Dizi ne yazık ki 2019'da kepenkleri indirdi. Ama bize güzel bir serüven sundukları için teşekkürler. Suicide Squad 2016 a oh. Ah, geldik Suicide Squad'a. Evet, buraya atlamayı çok isterdim ama değinmek zorundayız. Suicide Squad filmini izlediyseniz, Joker'i alakasız ve çok az kullandıklarını fark etmişsinizdir. Senaryoda yeri bile yok adamın. İntihar filmin villainına odaklanmışken, aralara alakasız bir şekilde Joker konulmuş. Jared Leto'nun performansı harika değildi. Yani bize çılgın bir kötü adam izlenimi vermedi. Ama senaryoya doğru enjekte edilseydi, muhtemelen kimse itiraz etmezdi. I Yine de Leto'nun Joker olarak kalmasını isteyenler ve performansı sevenler var sanırım ama biz buna katılmıyoruz. Hatta bu kısa süreli Joker serüveninin Joker'in sinema tarihinde bir leke olduğunu düşünüyoruz. Powerless 2017 Batman used a new device that tracked him by his smell. Vasat veya Vasat'ın biraz üstünde sayılabilecek bu dizi, DC evreninde geçen bir sitcom. Çok sürmedi ama aşırı DC fanıysanız bir göz atmanızı öneririz. E zaten fanıysanız biliyorsunuzdur. Bu dizide Joker bulunmuyor ama bir komedi dizisi olduğu için Joker'le ilgili bazı komik ürünler var. E aynı evrende geçiyor. Ayrıca ilk bölümün sonunda Joker'in Batman tarafından yakalandığına dair bir haber yayınlanıyor. Ama ne Joker'in bir sesi ne de Joker'in görüntüsü bizlere sallıyor. Üstünü kapatmışlar herifin. Titans, 2018 Yine DC'nin başarılı dizi projelerinden biri olan Titans'ta Joker sinyali verildi. Ama kimin canlandırdığını bilmiyoruz. Öyle bir ses falan çıkmadı. İlk sezonda Joker hastanede ve böyle yıkık bir halde minikten gözüktü. Bilmiyorum ikinci sezonu henüz izlemedim ama kaynaklara göre ikinci sezonda gözükmüyormuş. Joker, 2019 Ah anlatmaya gerek bile yok Ama Vakin Phoenix'in inanılmaz performansı hakkında konuşmayı seviyoruz Bu adam çok çok iyi iş çıkardı bunun yanında başarılı bir senaryoyla kesişmesi de filmi daha da elle tutulur yaptı. Bir de biliyorsunuz ki bu filmin ana karakteri Joker. Yani daha önce hiçbir yapımda Joker'i ana karakter olarak izleme fırsatı yakalamamıştı. Belki de bu filmin diğerlerini Joker ekseninde geri planda bırakmasının nedeni de budur. Joker'in bizzat iç dünyasına yolculuk ettik. Ve film array rated olduğundan birçok kanlı sahneye bizzat eşlik etme fırsatı yakaladık. Bu Joker gibi bir manyağın psikolojisini yansıtması açısından önemliydi. Evet, şimdilik Joker'in televizyon ve sinema macerası bunlar. Ama bunlarla sınırlı kalacakmış gibi gözükmüyor. Viking Phoenix'i tekrar Joker performansıyla görme olasılığımız az da olsa var. Ve televizyon dizileri de fırsat buldukça bu popüler vilana değinmeye çalışıyor. Neyse, görüşmek üzere.